Atı bir yere bağlasa mıydık? Ha, gerek yok. Kaçmıyorlar. <gülüyor> Bak Aiden bundan rahatsız olmuyor bu arada. Bir öncekinde nasıl sızlanıyordu Aiden. Sıklık hayaletler. Bu... 一体誰なのお5人の守護精霊が部族を守ってきたって。女の子を出て守ってくれるん <Gülüyor> <gülüyor> これが初めてじゃないんでしょ。エース <S the stream> Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Birader çok mu istiyorsun? Gerçek. Al sana gerçek. Yari naosu tame kara... Nigeteru kama ne? Onaşı da na? Omae mo Selala gerçek gerçek yapıştırıyorum abiler var. Gerçek gerçek yapıştırıyorum. Ben diyorum. Evet. <gülüyor> Ahh vedayı bu anda ortaya mı girilir ya? The bad boy aşk. Ay o şey in. Folder. İdo'ga kovulup da bokluyu suyu yeterli değil. Geriye bakmamız Ben bakacağım. Hiçbir şey yapamayacağım. Yapacağım. İdo nerede? Orada. Füze var. Gözüne çarpacak. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Gel bakalım buraya. Gel kızım. İyi oyun gene atın üzerine bindirmek için saçma sapan tuşlar istemiyor bizden mutlu oldum. Bir sıkıntılar çıkacakmış gibi hissediyorum sanki ama hadi hayırlısı. Kamera, kamera bana sıkıntı çıkarma, hadi. Abi o şey devrilecekmiş gibi hissettiriyor. Harikasın, harikasın eydın. Burada yapmamız gereken başka bir şey var mı? Tamamdır, herhalde başka bir şey yok arkadaşlar. Acaba bu adamlar bizden de mi onları korumak istiyorlar ki sürekli bizim karşımıza çıkıyorlar diyeceğim ama o gün dışarıya çıktığımızda da etrafımızda bizi çevreleyip korudular da yani. Dur ya bizi oraya çağırıyor. Gideceğim tamam oraya geliyorum. Bir şeyler var. Adamların tapınakları gibi bir yer herhalde burası. Kamera açısı beni benden alıyor arkadaşlar. Şu tarafta bir şeyler var mı? Bir bakalım, ilerleyelim. Yok. Vay. Evet. delilere bağlıyorlar sanırım olayları bir derece. Crown. Şey demek değil mi bu ya? Aaa. Aa. Türkçesini unuttum. Dilimin ucunda söyleyemiyorum arkadaşlar. <gülüyor> uh. Aa. Crown, crown, crown. Türkçesini hatırlayan var mı? Dil dilimin ucunda ama şey yapamadım bir türlü. Hadi oğlum. Geri gitme geri mi gitmemizi istiyor acaba? Rıdvan abi YouTube'da yayın yok mu? YouTube'da yayın var aslında. YouTube'da bir kopma mı oldu? Hemen bakayım. Şuradan Hemen bir saniye YouTube'a bakalım. Aa. YouTube kopmuş. YouTube neden koptu ya? Nerede kopmuşuz acaba? Hemen bir bakalım. Aaaa çok enteresan ya, yayın kopmuş youtube'da valla billah Allah bahadır kardeşim söylemesen haberim bile ruhum bile duymayacak yani neyse twitch'teki <gülüyor> twitch'tekini şey yapıp artık e, buraya koyarız yapacak bir şey yok はあったかただ人に廃墟があっありがとう。 Şuradaki kıntılara mı gideceğiz yani? F space'e de basılı tutmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Enteresan. Nereden nereye nasıl tırmanacağız ki? Şurada bir yol var. O yoldan bir ilerlemeye çalışalım. Bu bölümü de bitirmemizle beraber arkadaşlar yavaştan bugünkü yayını sonlandırırız. Zaten şu anda <gülüyor> Re-Streams'e bir tek Twitch yönlü yayın yapabiliyoruz. İyi, level design'i cidden sevdim. Yollar nereye gideceğimi anlatıyor bana. Aha bir şeyler parıldıyor. Ama baya... Zaten oyun fantastikti daha da Fantastikleşmeye başladı arkadaşlar. Keşke bir de oyuna Sevgili <gülüyor> geliştiriciler şey koysalarmış. <gülüyor> Loot evet. Loot artı bir. Bir de şey abi. Ee, ne denir? Koşma tuşu. Aha kılıcın hikayesini izleyeceğiz. Zihnimiz akıyor, akıyor, akıyor, akıyor, akıyor, akıyor. Evet, bizim yaratıklar buraya saldırmış. Lehtayga, yasai'nin birliğiyle Başka bir şeyler var mı? süvariler <gülüyor> Atın yanına geri mi gitmemiz lazım acaba? Aha, şurada. Tam ilerimizde parıldayan bir şeyler daha var. Koş abla koş, lütfen koş. Nerede parıldayan şey? Ha şurada. Tüh! Ne biçim bir parıltı o. Evet, bu da içimize doğru akıyor. Evet ya, kamera cidden sıkıntı bu oyunda. bulman lazım da oraya mı gideceğiz cidden Adamlar bir iş verdiler. yani kaytarmak için her şeyi yaptı. Ağaca doğru takip edeceğiz. Ben de öyle düşünüyorum. İlerleyelim madem. De, yürü. Yürü. Sanki buralarda mı? Oyunun kamerası beni benden almaya devam ediyor bu arada. Ne bulmamı istiyor acaba? Üzerinden inemiyoruz zaten. Demek ki daha bulamadık herhalde bir şeyler. Acaba şuradaki taş yarın içine mi gireceğiz? Deneyelim. Bakın inemiyorum yani. Hmm şuraya da yok. Oraya da girmiyor arkadaşlar bu arada. Görünmez duvar çekmişler. Acaba diğer tarafından mı gireceğiz? Evet baga girmekten korkmuyor değilim şu anda. Şuradan bir geçmeye çalışalım. Yok. Burası şey arkadaşlar. Geçilmez nokta. Şurada taştır bir şeydir. İyi adam şöyle ilerleyelim yani. Ne yapacağız? Başka seçenek yok. Yolu takip edelim. Orada ata binmeyi de deli gibi öğrendik he hate hey anasını Kamera direkt buradan buradan gideceğiz diyor Akuma no Aha burası mı? Şans eseri bulduk Güzel güzel harika Güzel. Şurada da tam ortaya bir şey koymuşlar. Orada durmamızı istiyormuş gibi. Aiden ne buldun orada yavrum? Bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir ceset. Ceset çıkmasın da. adamın ayakkabısı ve cesetleri. Giskin'e hukmen Ah, ikinci yeri ta şey yaptı. Aiden. Her yeri çıkartıyoruz otomatik. Her yerdeki kolyeleri alıyoruz. On bildiğim bir büyünün ortasında kalmışlar bunlar. Hadi hayırlısı diyelim artık. Umarım başımıza iş açmayız. Ne <gülüyor> oldu? Bir çocuğa vermişler. Alıkat eyin. Kuvvetini kullan. Kuvvetini kullan. Kuvvetini kullan. Kuvvetini Lan biz olmasak var ya Bir hafta hayatta kalamaz bu kadın ama Aa ilk deliği bunları açmışlar büyüyle Ay ben anladım sen nasıl anlamıyorsun Anlamıyorum Anlamıyorum Anlamıyorum Anlamıyorum Anlamıyorum Oooo oh, no beyi Bu arada hep gece olurdu gündüz gelmeye başladı şu anda Atı ağır kilitli ip anında şey yapmamız lazım 車取ってこい。1。 Ah, muska o kadında. O o çocuk bu kadın. Git git git git git teyzenin yanına git. Evet onu sardıklar şey. Hadi! Papaka kuretanıyor, babam verdi diyor. O çocuk bu yaşlı adam mı? Yaşlı teyze, yok. O çocuk bu yaşlı teyze. Hadi al al al. Evet, ak nimize tüm gerçekler. Dikkat etmeliyiz. Dikkat etmeliyiz. Dikkat etmeliyiz. Dikkat Aydı, aydı. Aydı çağrıştı. Wale'u unutmuş. İşkacilerden nefret etmişlerdi ve ruhlara başvurmuşlar. Seilin'i doldurmak. Seilin'i doldurmak. Seilin'i doldurmak. Seilin'i doldurmak. Seilin'i Ağabeyi <gülüyor> de arkaya bir şeylere vuruyorlar ha şu şeyi tamir ediyor abimizden geliyor şu. tak tak tak tak tak tak, tak sesi Sen gördün onu Yapabilirsin ha yine. Gıyoski'yı bu me'de miydi? Hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum. Tamam, tamam. Ateş istiyorsun. Ateş olacak. Tamamdır. Tamamdır. Teşekkür ederim oyun bize her şeyi söylediğin için. Minnettarım. Abla bir de biraz hızlı, biraz hızlı. <gülüyor> Yanına gelince aklına geldi. Orada yüzümüze her yerimize bulaştırdık benzili. Ay yakınlaştır biraz sonra yanacaksın sende. Pardon, de. Fırtına gelecek. Yama'yı Tam bulduk bulduk bulduk. Resim çizme yeteneklerimiz de var zaten. Hop. Tam oraya bir de çubuk, çubuktan adam çizeceğiz. Bir. Hatırlıyoruz şekli. Comebacking? <gülüyor> Varsan büyüyü yap. Teyze büyüyü yap. Bir kişi eksik. Ölmekte olan abiyi getir, ölmekte olan adamı koy. Aiden, Aiden sen geç. Ne istiyorsun Aiden? Ne yapayım? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> çok iyi ya. Yalnız bunlar ruhları çağırma büyüsünü tekrarlıyorlar. Tüm dünya <gülüyor> ruhların sağlığının altında kalıyor değil mi? <gülüyor> Aha tamam. Geçit açtılar. Bunlar içeri, onları geri tıkıyor. Gir gir gir gir gir girer çıktınız yere geri. hadi hadi hadi hadi. hadi. Lan Aiden bile zorlanıyor. O Ghostfast. Aynen abi Ghostfast'tır sonuç bildiğin ya. <gülüyor> <gülüyor> ah teyze uçmuş sandalyeden. Abi Lan biri teyzeye gitsin kadını yere fırlattık resmen. Çote. <Gülüyor> tam Çote var da teyze de var orada. Bir insan ilk önce kendi akrabasına koşar. Çılmaz. <Gülüyor> Yazıl. Teyze neden öldü? Diyeceğim de yani o kadar şeyi gördükten sonra ben de kalp krizinden gidebilirdim yani gerçek hayatta olsa. Çok da suçlamayacağım. İma kara, ik kışın, yosuğun <gülüyor> yıl boyunca, bu kara, bu kara, bu kara, Kutsal topraklara götürüyorlar arkadaşlar bizleri. Aaa kadının şarşafı da arkamızda. Aga be. Tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı, tıkı ilerliyoruz. İlerle ilerle ilerle. Ulan çocuğu nereye gitsen sıkıntı çıkartıyorsun ha. Yani yanlış anlamada hoş buradaki sıkıntıyı yıllar önce başkaları çıkarmış ama de saçlar biraz daha uzası artık keşke. Uhu tota, bebe. Adam da ölmedi değil mi ya? Of. Abi ne olur şu oynak <gülüyor> köşme getirin. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü yürü yürü olmuyor böyle yani Aha adam da ölmüş Ay yazık ya Hem adam hem kadın ölmüş Aynen abi ya. Ruhlar double kill çekip öyle gittiler. Haa bizim koymamızı bekliyormuş. Ben de bakıyorum salak salak silamatik gelecek diye. de Evet, bir şey yapamıyorduk galiba. <gülüyor> Gelmiliyorlar. Buraya da hadi. Sore <gülüyor> Sen şimasına to Geri dönüyoruz. Hayden burada senlik bir iş var mı? Yok Allahım bu oyun çok güzel arkadaşlar gerçekten keyifli Ama şey yapamıyoruz ya Ne denir koşamıyoruz ya o koşamama olayı beni benden alıyor Bak kendi kendine arada bir. Kendi kafasına göre koşabiliyor. Oh, oh, oh. Hadi. Bak fareyle bastım. Shift dedim. Space dedim. Hayda, buralara Japonca konuşma koymamışlar. Koşmanın mutlaka olması lazım, yoksa sıkıcı olur, kesinlikle. <gülüyor> Mağarayı da mı yakacaksın? Ne yapıyorsun? Yok, o kadarcık küçük kibritin çok da bir faydası olmaz herhalde burada. Aklan gene. Hayda, bizim kız gibi. Herhalde bu aynı ilk yapan kişi de e, ...bizim ana karakter gibi birisine bağlıydı. Anladığım kadarıyla. Mû kime ta no ka? Yarana ke ike 今ならきっと向き合えるはず。君には俺たち全員 <gülüyor> Ben... ...zettay'ı unutmayacağım. Yazık ya. Yeni oyun çıkartsalar o da geçmişteki kızılderilerin zamanında geçse güzel olurmuş. Abi harbiden olabilirmiş bak. Öp sarıl. Aaa hayır, hayır, öp sarıldı, hayır, hayır, sarıl. Çocuğun yanında nispet yapma. Ne Jody. Maksana, arıya çıkacak mısın? Ay yürüme, yürüme yere, bir yere bir gitmiş bir daha kimadesi ki? Hora, mut dike. Semeteyim evet, Eeyud <gülüyor> çarpabilir kesinlikle. <gülüyor> Tam. çok köçeli düştü arkadaşlar aldık. Ruh hali varlıklar olarak bizleri izlemişler. Aiden evi keşfetti. Motoru tamir etmedi. Tamir etmedin mi? Ha şey tamamdır. Z'ye gerçeği söyledin, aynı tamamladın. Dışarıya adım attın. Evet, hayaletler tarafından kurtarıldın. Normalde kendileri kendimizle kurtulabiliyormuşuz. Azınlıkta kalmışız. Bak orada pool'u kurtaramadın. Pulu pool kurtarabiliyor muymuşuz? Yapma be. Gitmeden önce C'ye sarıldın. Yani abi. Öpenler de mi vardı? Arkadaşlar. Save'i de alalım şöyle. Hop hop hop hop. Yeni yere geçmek yok abi. Dur. Ana geç. Veya şuradayken veda edelim. Evet, güzel bir bölümdü bence. Bu arada e, sevgili YouTube, sizde yarım kaldı bir bölüm, büyük bir olasılıkla. Ben partike olarak sizler için Twitch'ten indirip onu da YouTube'a koyacağım. Öyleyse arkadaşlar, izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Umarım keyifli olmuştur. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.